Değerli öğrencilerim merhabalar dostlar şimdi eşkenar dörtgen deltoid yani 16. bölümümüze geçiyoruz bu videomuzla birlikte 16 tane de köşe taşımız varmış sonra tarama testleri konu testleri derken videomuzu çeker bitiririz arkadaşlarım şimdi ilk etapta birinci köşe taşıyla başlayalım şu odaklanma muhabbetini de bir ayarlayalım. Şöyle biraz parlaklığımızı da açıyorum. Ve evet ilk sorumuzla başlıyoruz. D eşkenar dörtgen. AKB eşkenar üçgen. Şimdi eşkenar üçgende biliyorum ki... ...üç kenar uzunluğu birbirine eşit. Eşkenar dörtgende de biliyorum ki... ...dört kenarın uzunluğu eşit. O zaman dördüne de... ...şu aynı simgiyi koyalım. Ve bakın şurada bir ikizkenar üçgen çıktı karşımıza. Bu ikizkenarda bize soruyu çözdürecek muhtemelen. Şimdi eşkenar üçgenimin bütün açıları 60 dereceydi. Şunlara bir 60'larımızı çakalım şöyle. DKB'yi görelim. DKB. Şuradaki açının tamamını 130 vermiş. E bir tarafına 60 yazdıysak diğer tarafına ne yazmak zorundayız? 70. Tabi bakın bu ikiz kenar üçgenimin taban açılarından biri 70. O zaman hemen diğer eşit açıya da 70'i yazdım. 70, 70, 140 üçüncü açımda kaldı 40 derece dediğim ve dostlar bakın şuradaki açıyı toplamda 100 bulduk tıpkı paralelkenarda olduğu gibi eşkenar dörtgen de bir paralelkenardır dolayısıyla burada da bir u kuralı mevcuttur 100 ise şu denizli açısının tamamının 80 olması gerekir arkadaşlarım ki 70 buraya yazdıysak alfa ya da edirne kaldı diyebilirim. Evet geldim ikinci sorumuza. ABCD eşkenar dörtgen. AC eşittir EC. Tamam bunu gördük. 72 olduğuna göre alfa kaç derecedir diye bir soru soruyor bize dostlarım. Hemen başlayalım. Şimdi şu ikiz kenar üçgen. Bunu bir kullanacağız tabii ki birazdan. Öncelikle şöyle yapalım. Şuraya bir karşılıklı açılar eşit olduğu için tıpkı paralel kenarda olduğundan dolayı. Buraya da bir alfa çakalım biz bir. Bu bir olsun. Sonra şu 72 ile şuradaki açının şu Edirne açısının toplamı iki iç açıdan bir dış açıya eşit kuralından arkadaşlarım burasıyla 72'nin toplamı alfaya eşit olacak. O zaman bu açıya biz alfa eksi 72 yazabiliriz. İkiz kenarı görmüştük. İkiz kenardan dolayı şu açıda alfa eksi 72 olur. Sonrasında seçeneğimiz bol. İstersek şu ikizkenarlığı kenarlığı kullanıp şuraya da alfa eksi 72 yazalım. Ve şu küçük üçgenin iç açılarının toplamı 180 olacak deyip alfa alfa alfa yani 3 alfamız var bir de eksi 144'müz var eşittir 180 olacak deyip başlayabiliriz soruyu çözmeye. Şimdi hepsi 3'e bölünüyor bir bölelim isterseniz hepsini 3'e 3'e bölsek alfa 3'e bölsek 48 3'e bölsek 60 alfa eşittir 48'i buraya atarsam 60 artı 48'den 108 geldi cevabım. Bursa'dan geldi ve geçtim 3 numaralı soruya. ABC'de eşkenar dörtgen bir eşitlik görüyorum dostlarım ki eşkenar dörtgende de bununla bu zaten birbirine eşit. Bakın şurada bumerang var. Üçgende açıda açıklamıştık bunu. Bumerang'ın iki kenarıyla şu iki kenarı birbirine eşitse şuradaki açımızla buradaki açımız birbirine eşit ölçüye sahipti. Demek ki burası da 20. Sonra eşkenar dörtgende karşılıklı açılarımız eşit. Tıpkı paralel kenarda olduğu gibi. O zaman burası da 60. Bir de bu merak çakalım. Bu merak neydi? İçerideki 3 açının toplamı dışarıdaki alfa'ya eşit. 60 80 20 daha 100 eşittir alfadır dedik. Şuna bakıyoruz. Bir eşkenar dörtgen, bir açıortay var burada dostlarım. 30 derecemiz var. Alfa kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Başlayalım bakalım. Şimdi şunlara biz bir x, x diye seslenelim. Sonra şu 30'la x'in toplamı 2 iç açıdır. Şu üçüncü alfa'nın dışına eşit olacak. Şurası 30 artı x. Sonra bu eşkenar dörtgense bunlar birbirine eşittir. O halde burası da 30 artı x olmak zorundadır. Sonra şu büyük üçgene bakıyorum. 30 var. 2x var şurada da 30 artı x var bunların toplamı 180 olacak toplarsak bunları 60 artı 3x geliyor eşittir 180 3x eşittir 120 x eşittir 40 çıktı x 40 ise şu açımızın ölçüsü evet x'i 40 bulduktan sonra da hemen 30 artı x 70 dedim 70'in dış açısı 110 derece olacak. Denizli'yi işaretledim dostlarım. Birinci köşe taşını gömdük. Hemen çevirdik arka tarafı. Geldik ikinci köşe taşımıza. Uzunluk sorusu. A, 16 vermiş. Şimdi eşkenar dörtgende tıpkı paralel kenarda olduğu gibi köşegenler birbirini ortalıyor. Yani A, 16 dediyse burası 8, 8 olacak. B, 12 dediyse burası 6, 6 olacak eşkenar dörtgenin paralel kenardan ayıran en önemli özelliklerden üç taneden biri de şu köşegenleri dik kesişiyor o yüzden buraya 90'ı çaktım ve bakın 6 8 13 geninden denizliyi işaretledim geldim buna yine bir eşkenar dörtgen çevre ABCD nedir diye soruyor bize de ac ile bd'nin kareleri toplamını 72 vermiş bakınız şöyle yapıyorum yine şuna aa şuna da bb diyorum eşkenar dörtgenimin bir kenarına da x yazıyor şimdi ac'nin karesi dediği 2a'nın karesidir dostlarım 4a kare bd'nin karesi dediği 2b'nin karesidir 4b kare eşitmiş 72'ye 4'e bölüyorum hepsini a kare artı b kare eşittir 18 geliyor şimdi zaten pisagor bağımsızıydım bakın şu köşegenler dik kesişiyor demiştim birinci soruda ve Pisagor'u yazarsanız şu dik üçgende x kare a kare ile b karenin toplamına eşit. Yani şurası aslında x kare. Eşitmiş 18'e. Dolayısıyla x eşittir 9 çarpı 2'den 3 kök 2. Bize 4x'i yani çevreyi soruyor. 12 kök 2'yi paketledim. Üçüncü sorudayız dostlarım. A, B, eşkenar dörtgen diyor. Yine şu köşegenlerin dik kesiştiğini bir göstereyim mi ben? DK5'miş. Bakın DK5... 3 de devamında var. Bu köşegen toplamda 8. 2'ye bölünecekti tam ortadan. 4 burası. Şuraya da 1 kaldı. Hemen şurada pisagorumu çakıyorum. Şuraya x yazayım. 7'nin karesi eşittir. 1'in karesi artı x kare. Buradan 48 eşittir x kare. x eşittir ne geldi dostum? 4 kök 3. Demek ki burası 4 kök 3. Burası da 4 kök 3. Hemen şuradan da pisagor çakalım. 4 kök 4 köküçse işte 30-60-90'ı da görebilirsiniz aslında ama hani şurası kesin 60 derece çünkü şurası 30'sa 30'un karşı 4, 60'ın karşı 4 köküçü olmalı falandan. Ama ya da Pisagor yapabilirsiniz. 4 köküçün karesi şuna y diyelim. Y kare eşittir. 4 köküçün karesi 48 artı 4'ün karesi 16'dan. Ne geliyor? 58-64 geliyor. Y eşittir 8'i buluyorsunuz. Çevremizde 4 tane 8'den oluşuyor. 32'yi paketledim. Evet dördüncü sorumuz 150 var. BC'yi 6 vermiş. Olduğuna göre X kaçtır diye de bir soru soruyor bize. BC 150. Şimdi 150 ise arkadaşlarım U kuralından şurası 30. Köşegen açı ortaydır 15 15 böldü. Şurayı da aynı şekilde 15 15 şeklinde böldü. İkiz kenarmış burası da 15 oldu. Şurası 15 15ten 150 gelir. Şurası da 30 derece çıktı. 30'u da bulduk. Şimdi 6 ise bu da 6, bu da 6, bu da 6 geldi. Başka ne yapalım? Ee, 15'in karşısı K, 15'in karşısı 6. Şuraya bir K yazayım ben de. Şurada bir benzerlik gördüm arkadaşlar. Şu üçgenle şu üçgen benzerler. Bir deneyeyim bakayım bir şey geliyor mu? 15'in karşısı K, büyük de 15'in karşısı 6. Küçükte 150'nin karşısı 6. Büyükte 150'nin karşısı K artı X geliyor. Buradan 36 çıkıyor. K çarpı K artı X. Ya çok bir işime yarar mı? K çarpı K artı X. Zannetmiyorum bir, de bir işime yaracağını Çok da zannetmiyorum arkadaşlarım. Başka bir çözüm bulalım. 30-15. Şimdi şunu uzatırsak. Şurası 45 derece olacak. 30 ile 15'in toplamı 2 iç açı bir dış açıya eşitten. Hemen 90'ı çizdim karşısına. Şekil biraz garip oluyor ama böyle çizmişler arkadaşlarım. 90'ın karşı 6 ise 45'lerin karşı 3 kök 2. Şurası da 3 kök 2 olacak. Sonra 30'un karşısı 3 kök 2 ise 90'ın karşısı şu uzunluk 6 kök 2 olacak. Yani cevap Denizli'den geldi. Evet 2 numarayı da gömdük. Hemen 3 numarayı açtım arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor? 12 var 15 var açı ortaymış bunlar biliyorsunuz 2 açı ortayın arası 90 derecedir demek ki burası tam köşegenlerin kesim noktası olacak şunu da şöyle uzatıp bunu da uzatıp tam bu köşeye getirebilirim çünkü köşegenler açı ortaydı ve köşegenler dik kesişiyordu şurası tabii ki 90 bakın 9 12 15 üçgeninden burası 9 12 ise burası 12 yine şurası da 15 geldi dostlarım Ah bacı formülünü yapıyorum yani dik kenarların çarpımı 9 ile 12'nin çarpımı hipotenüsle yüksekliğin çarpımına eşit kuralını yapıyorum 5'e bölü 3'e bölelim 5 3'e bölelim 4 36 eşittir 5x 36 bölü 5 eşittir x yani 7.2 çıktı sorunun cevabı geldim bu soruya bakın yine aynı muhabbeti yapacağım arkadaşlarım yine köşegenleri şöyle uzatacağım. Ve dik kesişiyorlar diyeceğim. Bir kenar 25'miş buraya 25 yazdım. Burası x oldu. Sonra şurada bir diklikten diklik indiği için öklik yapalım. Şuraya k diyelim. Şurası 25 eksi k olsun. Bakın 12'nin karesi yani 144 eşittir. K çarpı 25 eksi k olur. Şimdi 144 ee, neyle neyin çarpımıdır diye düşünelim. Burası 9'la 16'nın çarpımıdır. Demek ki birisi 9, birisi de 16 olacak. K'ya 9 desem burası 16 oluyor. Hemen K'ya 9 yazdım. Buraya da 16 yazdım. Bakın sağladı. Toplamları 25, çarpımları da 144'ü sağladı. 12, 16, 20 üçgeninden de sorumun cevabı Denizli'den geldi arkadaşlar. Yine bakın iki açı ortay, aralarındaki açı 90 derece. Demek ki bunlar köşegenmiş diyorum. Uzatıyorum köşegen olduklarını gösteriyorum. Bana AB'yi 10 vermiş. O zaman bir kenarımız 10 hepsine 10 yazalım. Alan ABCD'yi 80 vermiş. AE ile EB'nin toplamı nedir diye de bir soru sormuş. Şimdi alan ABCD 80 ise şu dört üçgenin alanı 20-20-20. 20. 20 şeklinde dağılır arkadaşlarım. Çünkü 4'ünün alanı eşittir birbirine. Sonra bu üçgenin alanının 20 olduğunu ben nasıl buluyorum normalde? Şu kenara A, şu kenara B dersem şurada göstereyim. A çarpı B bölü 2'dir 20 olan. Dik kenarların çarpımının yarısı. Demek ki A çarpı B 40. Sonra A kare artı B kareyi de biliyorum. Bakın A kare artı B kare Pisagor yaparsam onun karesidir 100. Benden de ne istiyor? A artı B'yi istiyor değil mi? A, e ile E, toplamını. Şimdi ne yapacağım dostlarım? A artı B'nin karesini açma yazacağım. Çarpanları alma yapıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Şimdi biz A çarpı B'yi biliyoruz. 40'mış. 2 80 olur. A kare artı B kareyi biliyoruz. 100'müş. Demek ki A artı B'nin karesi karesi dediğim şey 180. 180 de ee, ne çarpımı 36 ile 5'in çarpımıdır 36 ile 5 36 kök dışına 6 diye çıkar 5 içeride kalır 6 kök 5'i paketlerim şu soruya bakalım yine köşegenlerimizin dik kesiştiğini bunların açı ortay olduğunu şöyle gösterelim burası da x burası da 7 Eşkenar dörtgenin çevresi yüzmüş. O zaman dörde bölersem bir kenar 25 santim olacak. 25, 25, 25. Ve bakın 7, 24, 25 üçgeninden x'imiz de 24 gelecek. Evet 3 numarayı da gömdük. Şimdi burada duralım isterseniz arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda da kaldığımız yerden devam ederiz. 13 dakika olmuş. Bir sonraki videoda devam edeceğim dostlar. Hadi öpüyorum hepinizi görüşmek üzere.